Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir duyuru yapmak için geldik. Biz video çekiyoruz biliyorsunuz ki. Bunun için de çok uğraşıyoruz. Eğer daha fazla abone gelmezse ve beğeni almazsak bir kanalı kapatacağız. Evet Emre sen konuşabilirsin. Arkadaşlar evin dediği gibi kanalı kapatacağız. Çünkü e, e, video çektiğimizde boğazımız kuruyor, boğazımız hastalandığı için. Yani boğazımız zorlandığı için kapatma düğme kaldırılmazsa rahat like gelisi sizin için e, çekeceğiz. Evet ve bir şey daha söylemek istiyorum. Ben o kadar saatlerimi verip edit yapıyorum, montajlıyorum falan filan. Bu çok uğraşı veriyor yani ama ne olabilir ki falan diyebilirsiniz ama e, böyle alt yazı eklemekte bayağı oluyor. Bir dakikasını yapabilmiştim ama 3-4 dakikasını yapamayacaktım. Çünkü çok hızlı konuşuyordum. İşte yani onları yapmak çok zor bir şey. Özellikle intro ve outro. Ve konuşma, seslendirme. İlk önce videosu çekmesi eğlenceli. Tamam orasını geçtim. Ama daha sonra seslendirmesi, montajlaması, eğitimlemesi falan. zor. Ve biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bundan dolayı eğer daha fazla abone gelmezse ve ve abone olmazsanız da like gelmez. Kanalı kapatacağız arkadaşlar. Tabii ki bunu kimse izlemeyecek. İzlerseniz belki abone yazabilirsiniz bilmiyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizin... Biz burada emeklerimizi harcıyoruz. Çok emek veriyoruz. O kadar basit değil. İzledi... izlediğinizde o kadar basit olmuyor. Evet. Ben hatta montajın videosunu çekerim siz ne kadar basit olmadığını görürsünüz Evet arkadaşlar o yüzden lütfen ama lütfen ama lütfen like like atıp abone olun. Biz devamımız karşılığını alalım yüzden video like atmanız bile yani yeter. Siziniz. Yok yok dislike dis <gülüyor> Ama yine de dislike atmayın lütfen. Bizler de. Evet. Evet arkadaşlar bu duyuru videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, bu arada lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Evet Görüşürüz. gerçekten gerçekten bize like çok ihtiyacımız var. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet kanalda kalın. Abone kalın. Görüşmek üzere.